Deneyin iki ucu. Trump ve Biden. ABD'deki seçim, Türkiye'yi neden bu kadar ilgilendiriyor? ABD'nin bir eyaleti miyiz? Bize ne, Biden'dan veya Trump'dan? Ülkenin hali, gerçekten içler acısı. Sadece paramız değil, insanımız da kalitesiz, hele de aydınlarımız. Ne kadar Amerikancı bir toplumuz. Kahroldum. Memleketten arayan abim, Biden mi kazanır, Trump mı? diye sorunca, daha da tepem attı. Televizyonu kapatmasını söyledim. İzmir'de deprem olmuş, insanlarımız ölmüş ama bizim bakkalımız, ABD'deki seçimin derdine düşmüş. İktidar çevreleri, Trump kazanmazsa, Türkiye'nin durumu kötü. Diye propaganda yapıyorlar. Türkiye'nin değil ama belli ki iktidarın durumu Trump'a bağlı. Yahu bu Trump, Sayın Erdoğan'a mektup gönderip demediğini bırakmamıştı. AKP'li değilim, yanlış politikalardan dolayı belki binlerce defa eleştirdim ama kimse benim ülkemin başına hakaret edemez. Hiç mi zorunuza gitmez, ey AKP'liler? Fetih suresi okunduğunuzu duydum. Müslüman coğrafya niye böyle? Sorusunun işte cevabı. Allah'ın ayetleri, bir Hristiyan'ın ayakları altına seriliyor. İslam itikadına göre Müslüman olmayan birine dua edenin, zafer elde etmesi için, Fetih suresi okuyanın haline, ne olur? Bilmeyenler için diyelim. İslam'dan çıkar. İslam'dan çıkana ne denir bilirsiniz. Ticari bir meselede hapse düşmüş bir tanıdığım önceki ABD seçimlerinde FETÖ'cülerin Bayan Clinton'un zaferi için sabahlara kadar Fetih Suresi okuduğunu söylemişti. Muhtemelen şimdi de bid'en için okumuşlardır. Trump için de, bid'en için de okuyanların Allah belasını zaten vermiş. Müslümanı bırakmış kafayı okuyorlar, daha büyük belanı olsun. Türkiye, ABD'nin eyaleti olmuş da haberimiz yok. O kadar acınası bir durum ki, ne günah işlendi de yarabbi, böyle bir toplum olduk. ABD adayları yüzünden birbirine düşen insanlar görüyoruz ekranlarda. Tüh size. Allah, bu topluma rahmet nazarıyla bakmaz. İzmir'de acına yanacağına, depremi konuşacağına, olası bir İstanbul depreminde yüz binlerce insanın ölebileceği, uzmanlarca söylenirken, sen kalk, biden mi kazanacak Trump mı? tartışmasına gir. Ülkeyi Biden ve Trump'la meşgul et. Trump geldi, binlerce tır silah verdi PKK'ya. Biden gelince bu silahlarla ateş ettirecek. Hepsi bir sürecin iki ucu, değneğin iki ucu gibi. Değneğin hangi tarafı daha kirli? Trump Türkiye'yi kalbinden vurduysa Biden alnından vuracak. Değer mi ülke gündemini bunlarla meşgul etmeye? Son bir ayda bu ülkede herkes %20 daha fakirleşti. Neden bunu konuşmuyoruz? İç savaşın eşiğinde bir ülkenin parası karşısında neden her gece daha da fakirleşiyoruz? Yüreğiniz varsa, bunu konuşalım. Bu ülkede, 20 yıl önce, ABD'yi yıkmazsam namerdim. Diyen bir haydar baş gelip geçti. ABD'yi ben yıktım. Dedi ve bu dünyadan gitti. ABD yıkılmıştı, şimdi dağılma sürecine girdi. Milli paralarla ticaret tezini, önce Rusya, sonra Çin ve BRICS ülkeleri uygulayınca dolar, dolar olmaktan çıktı. ABD'yi ABD yapan dolarıydı, milli para, formülü, bu işi bitirdi. ABD'nin işi bitti. Allah'ın ayetlerini ABD başkanları için okuyanlara söylüyorum. Taptığınız put yıkıldı. Fetih suresi de okusanız, ABD öldü. Kapitalizm bitmiştir. Türkiye'de bütün partilerin ekonomik görüşleri kapitalizmdir. Ekonomi görüşün, ne ise, olsun. Kendine ait ekonomi tezi olan dünyada bir parti var. Ve dünya bugün o görüşü uyguluyor. Pandemi sürecinde bu daha da ayan beyan ortada. Devletlerin, çalışsın çalışmasın asgari geçim için maaş verdikleri, sistemin adı, vatandaşlık maaşı projesinin sahibi, milli ekonomi modelidir. Haydar baş sistemidir. Kapitalizm battığı halde, kalesi ABD'nin yıkılmaması eşyanın hakikatine aykırı herkesi Türk kalmaya davet ediyorum. Bağımsız olmaya, bağımsız düşünmeye davet ediyorum. Ne AB, ne ABD, bağımsız Türkiye, diyorum. Ne Biden, ne Trump, yalnız Hüseyin Baş, diyorum.